Sevinç. Mükemmel gol. Rahmi attı. Rahmi mükemmel vurdu topa. Milli takımımız öne geçiyor. Rakibine üstünlük sağlayan Milliler 30. dakikada Ömer Güler yüzde farkı 2'ye çıkardı. Ömer attı. Oyuna girdikten 5 dakika sonra farkı 2'ye çıkardı Ömerle. En golcü oyuncumuz Ömer. 8. golü. Dakikada Serkan Direli'nin vuruşuyla 3. gol geldi. Ömer çevirdi. Oldu bu kez. 3 oldu. Fişi çekti milli takım. Serkan işaret geldi. Serkan vurdu 4-0. 4-0 oluyor. Bir gol daha Serkan'dan.